Bugün 9 Mayıs Avrupa Günü Avrupa Birliği'nin temellerinin atıldığı 9 Mayıs Avrupa Günü Avrupa Günü kapsamında resepsiyon ve birlikte güçlüyüz temalı Deprem Arama Kurtarma Dijital Fotoğraf Sergisi düzenlendi 9 Mayıs Avrupa Günü Bu yılın teması dayanışma seçildi Avrupa Günü'nün Türkiye'deki kutlamalarının adresi her yıl olduğu gibi Ankara'ydı Katılım yüksekti, onlarca ülkenin büyük elçisi etkinlikteydi